Ama yorum yapmayan daha iyidir canlı İşsizlik der, ekonomidir Nedir? ne der? Tek sorun mu mu? Millet artık batmış, aletleri geliyor Ne kadar sizamlaşmış, birçok milyar kim verebilir? milletin Konuşalım abi, vatandaşın en büyük sorunun neler var? Acelem var Yani çok kötü bir süreç yaşıyoruz Yaklaşık 50-60 yıl yaşama yani 50-60 yıl boyunca yani emek sarf çalışma sürecinde yani dahil herhangi hiçbir şeye sahip olamıyor. Yani düşünsene yani yaşın 30, 30'u geçiyorsun yaşın oluyor 40, 40'ı geçiyorsun yaşın oluyor 50. Yani ölüm bir ayağın çukura düşmüş ama hala da hiçbir şey sahibi değilsin. Yani hala düşünsene adam ölecek diğer dünya boşlu gidiyor yani öyle bir süreçte. Teması ekonomidir, ekonomi işsizliktir. Abi benim benim eniştemdir, gösterin onu konuş. Abi sizce vatandaşın en büyük sorunu ne? En büyük sorunu tam adamına sordum vallahi <gülüyor> abi? vallahi işsizlik hasafayı geçmiş, ondan sonra e, sıkıntı gittikçe büyüyor, e, işsizlik Başka ve pahalılık. pahalılık. Evet, yani ben bir daha ekonomi, evet ben bunu bir daha dile getireyim. Ee, emin olun bizim ülkemiz güzeldir. Türkiye'miz de güzeldir, siirtimiz de güzeldir. Bizi Ama... yaşayabiliyor muyuz yani, ülkemizi, siirtimizi Vallahi biraz zor, zar zor. Niye zor abi? Ya zor ekonomi yani, her şey pahalandı, her şey pahalandı. Eskiden ben torunuma bir milyonluk çikolata, çikolatayı, şimdi beş milyon alıyorum. Bir kilo çay, yüz milyon, bir teneke oldu, beş yüz, altı yüz milyon para. Yani millet, yani zar zor. Yani artık bu insanlar da milatı dolmuş yani bence artık gitsinler ya bıraksınlar gitsinler yani ben öyle tahmin ediyorum. Bıraksınlar gençlere bıraksınlar. Herkes özgürdür. Benim bildiğim kadarıyla e, gelirsin görevini yaparsın gidersin. Ama bunlar yapıştı ya. Olmuyor. Olmayınca da olmuyor. Her şey çok pahalandı. İşsizlik had safhayı geçti. Emin olun ben iş arıyorum. Bu Suriyeliler yüzünden iş bulamıyorum. Bulsam da benim yoğum yem en az 100 TL para olması gerekiyorken bugün 50-60 milyon. Bugün azgari ücretle geçinemeyenler bir sürü insan var. Bakma millet sessizliğini koruyor böyle. Nereye kadar bu? Abi yani bu, yani bu gidebildiği kadar. Ben sana bir arabayı örnek vereyim. Arıza verdi. 79-70 modeldir. Gitmiyor artık. Arıza vere vere vere tamirciler bile bıkmış. Gitmiyor artık yürümüyor. Onu bırakacaksın abi satacağım abi başka bir şey yapacağım, değişik ısrarla ısrarla bir şey olmaz ki abi değiş değişmesi lazım mutlaka değişmesi lazım benim bu ülkeyi kim güzel bir şekilde yönetiyorsa ben bunu desteklerim mutsuzum ya iş yok güç yok mutsuzum bana eğer ekmek kim olursa olsun yanlış anlaşılmasın kim olursa olsun benim Siirt için kim çalışacaksa kim bana ekmek yedirecekse ben ona dua ederim her zaman başımın tacı da ederim Ama eğer yaramıyorsa benim oğlum bile olsa, oğlum bile olsa derim sen yaramıyorsun ya. Git, abi, gitmiyor. Abi, ya abi ya şimdi bu işin bunun anlamı cimi yok. Şöyle bir şey var, kusura bakmayın. Ben burada söylüyorum. Bu keşke ben de Suriyeli olsaydım ya. <gülüyor> keşke olsaydım ama Suriyeli'ye verilen avantaj, onlara verilen ne bileyim, her şey var onlarda ya. Ben Suriyelilerle çalıştım, Vallahi diyor bize bakıyorlar. Hızıray da bakıyor, hükümet de bakıyor. Ama bana bakmıyor. Ben, ben benim oyumla oraya gitmişsin sen ya. Benim oyumla oraya gitmişsin sen bana bakmıyorsun. Çok tuhaf değil mi Allah aşkına? Benim oyumla o şeydesin Beşiktepe'desin. Benim şülalemin hepsi onlara verdi. Vallahi de billahi. Ama sen beni eğer sen bana bakmazsan. Olmuyor benim vebalım ben hakkımı helal etmem vallahi. Eğer hakkım varsa Vallahi ben helal etmiyorum. Vatandaşın en büyük sorunu çalışmayı sevmemeleri yani. Bence benim fikrim o yani. Çok çalışmayı kolay. sevmiyoruz evet. Yani iş yani, yani, olmadığı için mi? Olma, i̇ş olmamasıyla alakası yok zaten de. Yani iş eğer masa başı sürekli bir iş isterseniz ben 5 bin lira 10 bin lira maaş alacağım derseniz bulamazsınız. Ama 2 bin lira da çalışacağım derseniz hiç bulabilirsiniz yani. yani amaç çalışmak de, olursun. Çalışmak. Yani Çalışmamaktan iyidir kardeş. Yani çalışmamaktan iyidir yani. ya sağlamasa da çalışmamaktan iyidir yani ya emeğin karşına alıyorsun veya almıyorsun ama evde oturmaktan iyi değil midir yani evine ekmek, evine ekmek gö gö götü götüremezse de o iki bin lira en azından kendini doyurabilir ailesine ekmek götürebilir ama evde oturursa o iki bin lira gelir mi ona gelmez geçim sıkıntısı geçim sıkıntısı geçim sıkıntısı ve siyaset yoksunluğu özgürlüğün olmaması insanlar özgür ve haklı olduğu halde konuşamaması bir ihtiyaçtır. İhtiyacı giderilmeyince de sıkıntı duyuyor tabii. Ama geçim sıkıntısı baş belasıdır insanların. Tamam mı canım? Bunun çözülmesi bu ortamın değişmesi, bu şartların değişmesi, halkların barış içinde yaşaması, toprağından koparılmaması, topraktan uzaklaşan kişi ekmekten de uzaklaşır. Vatandaşın bu ekonomi krizinden dolayı işsizlik hasfada Millet ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hükümetin de ne yaptığını da şu anda ne yapacağını da bilmeden yani bu vatandaşları bu hale sürüklemesinden dolayı yani perişan durumdadılar. Güllü gülü salınık diye efendim Ankara'da Beşsepe'de geçinip geç. Geçirim geçinmemesi lazım. Ama bunun üzerine gidilmesi lazım. Muhalefet partilerine kadar kendilerini savunsalar dahi yani iktidar partisi bildiğini okuyor. Ne kimseye kulağı veriyor, ne kimseye dedinlediği vardır. Ama buna da erken seçim olması lazım. Erken seçimde de iktidar partisinin hesabına gelmiyor. Onun yanında almış olduğu muhalefet partisi, Cumhur İttifakı'nı almış olduğu MHP'yi de aynı koltuk sevdalısı oluşu nedeniyle bu milletin ızdırabından anladıkları yoktur. Vermiş olduğu 5-10 kurucudan mı memlekette ve ülkemizde had safhaya varmıştır. 5 litre, 1 litre yağ 45-50 milyon alırken şu anda 150 milyona vardığını Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bilincindedir ve efendim onunla beraber Cumhur İttifakı yapan Milliyetçi Hareket Partisi de bu da bilincindedir biliniyor. Abi bu vatandaşlar nereye kadar devam edecek? Bakalım bu erken seçim kaçınılmazda kaçınılmaz bir durumdadır. Abi vatandaşın en büyük sorunu işsizliktir abi. Maalesef doğu ve güneydoğu'da yani işlik sorunu bayağı var yani. Vallahi abi şu an en büyük sorun Erdoğan'ın hükümetli maçında olmasıdır. O da yani ekonomik olarak zaten bir şehir olarak da ülkeye bir uçurumun kenarına getirmiş. Hani biz bir genç olarak yani eve gitmeye yetenmiyoruz çünkü eve götürecek hiçbir şeyimiz yok. Yani bir aileye bakan bir adam çalışıp hiçbir şeye bakamıyor. Biz günlük 100 milyon alıyoruz, 400 milyon harcıyoruz. Yani öyle bir ekonomik başında olan Erdoğan yani böyle bir şey olmaz yani. Talebim odur ki Erdoğan o koltuktan insin, onun yerine demir Demirtaş gelsin. En büyük talebimiz odur çünkü hakkı konuşan adam içeride Vatandaşa haksızlık yapan ise koltuğun başındadır Sorun odur abi Doğrudur iş yok güç yok bir de zam üstüne zam Yani başka ne olacak Elektrik, doğalgaza, işte akaryakıta yani Doğrudur bütün her şey yani gıdadan tuta akaryakıta kadar yani bütün her şeye zam Millet artık geçim sıkıntısından dolayı ne yapacağını bilmiyor yani Valla bu poşet şu an burada 70 liraya aldık e daha önce 30 ya falan alıyorduk, alabiliyorduk. Yani şu an karın tokluğuyla mücadele ediyoruz. Vatandaşın en büyük sorunu ekonomi. Niye ekonomi? Millet aç. E millet aç olduğu zaman da bir şey yapamaz. Parti değişmeli. Her zaman. Şimdi olması mı gerekiyor? Mecbur. Değişecek. Peki değişmesi ne olur? Gerçi milletimiz aptal. <gülüyor> Sıkıntı yok. <gülüyor> Kolay gelsin.